Evet arkadaşlar şu anda inkumdayız. Saatler sabah 8.30'u gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Da, Burası sahil. E, Sahili e, görüyorsunuz. E, şu anda e, sabah e, saati e, olduğu e, için e, kimse e, yok e, arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz evet. gibi hafif de sis var. Sabah saatleri. Sahili görüyorsunuz. İnkum'unun sahilinde değil şu anda. Onlar nesil anları var. Bayağı ileri doğru uzun arkadaşlar. Sis var ileride gördüğünüz gibi. Burası Saframbolu üzerinden Bartın üzerinden İnkum'u arkadaşlar Amasra'ya gelirken. Pansiyonlar, oteller var gördüğünüz gibi çok güzel deniz dalgalı biraz ama. Sahili görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar saatlerimiz 15.30'u gösteriyor. Inkumundaki plajı görüyorsunuz. Kalabalık. Ta karşıda görmüş olduğunuz... Bakın şöyle göstereyim. Ya da şöyle göstereyim. Karşıda görmüş olduğunuz dağın dibine kadar plaj arkadaşlar burası. Ve ta oradan yaklaşık 5 kilometre var herhalde. Oraya kadar komple dolu. Arka taraflarda pansiyonlar var. Genelde apart pansiyon şeklinde ev şeklinde veriyorlar arkadaşlar. 3-5 tane de tabi otel var. Gördüğünüz gibi kalabalığı görüyorsunuz. Burası da çay bahçesi arkadaşlar. Burada girdiğiniz zaman inkumuna jandarmayı görüyorsunuz. Oradan sola dönüyorsunuz. En sona geldiğinizde hemen arkada pansiyonu var buranın. Aynı zamanda da çay bahçesi burası. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şu anda denizden çıktık, kaldığımız pansiyona doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi her türlü ihtiyacınızı karşılayabilecek marketler, büfeler, oturacak yerler var. Zaten karşısı deniz, gördüğünüz gibi sol taraf. Bu yol karşıki dağın dibine kadar gidiyor arkadaşlar sahil birlikte. da marketler pansiyonlar erlü market vesaire iki karşılar şey bu apartmanlar var çoğu pansiyon apart şeklinde Bakın şimdi size bisiklet yolu var burada. Koşu yolu, bisiklet yolu. Bu arada yağmur geliyor bakın arkadaşlar. Şansımız yok. Görüyorsunuz. Şu anda saatlerimiz 4.30'u gösteriyor bakın. Soldan başladık. Karşıyı görüyorsunuz. Dağın dibine kadar gidiyor arkadaşlar burası. Gördüğünüz gibi. Dağın dibine kadar devam ediyor arkadaşlar. Şu anda saat 8'i gösteriyor. Havaya bakın arkadaşlar. Şu muhteşem manzaraya bir bakın. Siz çöküyor yavaş yavaş. Bakın görüyorsunuz. Karşı taraf yaklaşık 5 kilometre, burası sahil kumu görüyorsunuz fakat sis basıyor, karşı taraf bakın gözüküyor olmuş, mükemmel bir manzara var arkadaşlar burada, burası da bisiklet yolu, buradan yürüyüş yolu herkes yürüyor, spor yapıyor, koşanlar var sabahları bakın görüyorsunuz karşıya. bakın size müthiş bir manzara gittikçe yaklaşıyor. Bakın. Şuradan daha rahat görürsünüz bakın. Sis nasıl basıyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi dağın eteklerine doğru yaklaşıyoruz. Manzarayı görüyorsunuz. böyle. <gülüyor> sisi basıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel bir manzara var. Bu şekilde sona doğru gideceğiz arkadaşlar. Böyle göstereceğim size. Bakın görüyorsunuz. Muhteşem bir manzara. Arka taraf orman. evlerin arkası. Bakın görüyorsunuz. Genelde apart pansiyon şeklinde. 3-5 tane de otel var. Manzara müthiş arkadaşlar. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Arkadaşlar bakın. Müthoşam bir manzara. Bu da e, İnkum'un girişten sol taraf. Bakın gördüğünüz gibi Muhteşem bir manzara arkadaşlar Sis yavaş yavaş Çöküyor İnkumuna girdiğinizde jandarman önünden sol tarafa döndüğünüzde Burası sol taraf Ve de sağ taraf var arkadaşlar Aynı yine böyle dağın dibine kadar kumsal yürüyüş yolu Bisiklet yolu Bu şekilde devam ediyor Tabi çok kalabalık gündüz o yüzden daha önceden gelmeden internetten bakabilirsiniz. Pansiyonların isimlerini görebilirsiniz. Apartlar var, birkaç tane otel var. Gerede yol ayrımından giriyorsunuz. Karabük Safranbolu, Bartın istikametini devam ediyorsunuz. Bartın Çevre yolundan İnkumu Tabarası'ndan buraya geliyorsunuz. Ankara'dan yaklaşık 4,5 saat arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle denize bir daha bakalım. Manzara müthiş. Bizi izlemeye devam edin. Yeni videolarla birlikte olacağız. Abone olmayı unutmayın. Manzaranın tadını çıkarın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sahip mükemmel hava çok güzel kapalı ama hava sıcak fakat deniz çok soğuk deniz sıcaklığı dün akşam ölçümlere göre 3 dereceymiş o yüzden bakın çok fazla giren yok ama sahil yine dolu. Karşı tarafta Yüzenem'de bizim Ankaralı Bacanak arkadaşlar. Dubaların ötesine geçemiyor. Bakın çünkü dalgalı. Dip akıntısı çok. El sallıyor gördüğünüz gibi.